Gelinim mutfakta gelecek haftanın ikinci günü olan 19 Haziran salı günü fragmanı yayınlandı. 18 Haziran pazartesi birincileri. 12 puan ile Özlem, Hatice ve Elif oldu. En düşük puanı da Başak aldı. Yeni bölümün fragmanı yayınlandı işte detaylar. Yeni kaynanan Hülya Hanım, diğer kaynanalar tarafından eleştirildi. Gelininden korktuğunu söylediler. Başak programın ortasında yoga yapmaya başladı. Ve bunalaz yogası dedi. Hüsniye Hanım Başak Aşağın hareketlerine kızdı, Hüsniye Hanım. Hanife Hanım'a, kendi geleninin tabağını nasıl buluyor diye sordu. Gözlerinde keramet mi var dedi. Başak ve Hatice atıştı. Ben gidersem Başak göbek katar dedi. Yeni gelin Elif, kaynanasını yemeğe çağırmadığını söylüyor. Elif devam ediyor. Yüzüne söyledim. Ne kadar iğrenç bir şey bu diye ekledi. Kaynana Hülya Hanım, gelinini sevmediğini, onu istemediğini söylüyor. Ayrıca Elif, Hülya Hanım'a torununu göstermediğini söyledi. Düğün salonunu kız tarafına ödettiler dedi. Bu nedenle sinirli olduğunu belirtti. Melek gibi bir kaynanam olsa iyi davranırdım dedi. Özlem ve Başak büyük tartışma yaşadı. Fragman bu şekilde son bulurken 19 Haziran Salı gelinin mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.